3 virgül eksi 4 noktası, 3 eksi 4 noktası, 5x artı 2'ye eşittir 7 denklemine bir çözüm müdür? Bunu düşünmek için iki yol var. Birincisi bu x ve y değerlerini denkleme yerleştirip, denklemi sağlıyor mu diye kontrol edersiniz. Önce bu yoldan gideceğiz. Diğer yolsa eğer bu denklemin grafiği varsa, bu noktanın o grafiğin üzerinde olup olmadığına bakarsınız ki, nokta grafik üzerinde ise bu da denklem için bir çözüm anlamına gelecektir. Şimdi ilk yolu deneyelim. Elimizde 5x artı 2y eşittir 7 denklem var. O zaman buraya x yerine 3 koyalım. 5 çarpı 3 artı 2 çarpı y. y'de eksi 4 olduğu için buraya 2 çarpı eksi 4 yazalım. Bu da 7'ye eşit olmalı. Buraya da bir soru işareti koyalım çünkü henüz eşit olup olmadığından emin değiliz. O zaman 5 çarpı 3, 15 eder. Ardından 2 çarpı eksi 4 de eksi 8 eder. Böylece burası 15'e eksi 8 olur. Bunun sonucu da 7'ye eşit olmalıdır ki 15 eksi 8 de 7'dir. Demek ki bu yol işe yaradı. Bu bir çözümdür. Burada yalnızca yerine koyma yöntemiyle çözdük ama elimizde bu denklemin bir grafiği olsaydı çözümü o grafik üzerinde de bulabilirdik. O zaman gelin grafiği çizelim. Bunu önce bir tablo oluşturarak yapacağım. Bunu grafiğe dökmenin birkaç yolu var. Kesişme noktalarını bulmak bunlardan bir tanesi. Ama ben burada x ve y değerlerinin bir tablosunu yapacağım ve grafiğini çıkaracağım. Ardından da bu değerler grafiğe oturacak mı ona bakacağım. Aslına bakarsanız oturmalı çünkü burada işe yaradığını gördük. Hatta 3'e eksi 4 noktasını burada deneyebiliriz ve emin olun bu grafiğin üstünde çıkacak. Ama buna henüz yapmayacağım. Önce grafiğimizi oluşturalım. O zaman diyelim ki x sıfıra eşit olduğunda elimizde 5 çarpı 0 artı 2 eşittir 7 ifadesi olur. Dolayısıyla x sıfır olduğunda 2 eşittir 7'den y 3 buçuk olacak. X 1'e eşit olduğunda ise elimizdeki denklem 5 artı 2 eşittir 7 olur. Buraya yazalım. İki taraftan da 5 çıkarırsak 2'ye eşittir 2. Dolayısıyla y eşittir 1 olur. Yani x 1 olduğu zaman y de 1'miş. Bunu 3'e eksi 4 noktasına gelene kadar da devam ettirebiliriz ama bu değerler grafik için yeterli. Ama gelin bu değerlerle kabaca bir grafik çizelim. Bu x ekseni, bu da y ekseni olsun. Buraya birkaç nokta da koyalım. Bunlardan y 1, 2, 3, 4. Bunlar da eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4 olsun. Bu da aynı şekilde 1, 2, 3, 4 olsun. Pozitif yani daha da devam edebilirdik tabii. Şimdi bu değerleri yerleştirelim bakalım. 0 ve 3 buçuk. x sıfırda, y ise 3 buçukta. x 1 iken, y de 1. Evet, bunu da koyalım. İşte bu noktalardan geçen bir doğru çizersem, buna benzer bir şey olacak. Eğer biri size bu doğruyu verir ve 3'e eksi 4 noktasının nereye geldiğini, nereye denk geldiğini sorarsa, böyle bulabilirsiniz. Bu doğruyu tekrar, şimdi biraz daha düzgün çizeyim. İşte bu şekilde görünecek. 3'e eksi 4 noktasını bulmaya çalışırsanız bunu bakarak da yapabilirsiniz. Aslında yerine koymadan yapmak biraz zor ama yaklaşmak mümkün. Buraya bakıp x eşittir 3 dersiniz, buradan aşağı inersiniz ve de eksi 4'e eşit gibi görünüyor değil mi? İşte bu 3'e eksi 4 noktası. Ama genel olarak yalnızca grafiğe bakarak çözümü bulamazsınız, çözüme ulaşamazsınız. Mesela bu değerler 3'e eksi 3,999 gibi olsaydı, yalnızca grafiğe bakarak yerini tespit edemezdiniz. Dolayısıyla her zaman bu yerine koyma yöntemini uygulayarak bu eşitliğin doğru olup olmadığını kontrol etmeniz çok daha yerinde olacak. Burada yapmaya çalıştığım şey grafiğin gerçekten de bu denklemin çözümünü verebilecek bir yöntem olduğunu göstermek.